Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pidelerin üzerine sürülen, pideye renk veren bulamaç tarifinden bahsedeceğim. Ramazan pidelerinin üstüne kesinlikle yumurta sarısı veya tüm yumurta veya sıvı yağ gibi herhangi bir şey sürmüyoruz. Sadece Ramazan pidelerinin üstüne bulamaç sürülür. Eğer evinizde pide yapacaksanız kesinlikle bu bulamacı pidenizin üzerine uygulamanız gerekir. Güzel renk vermesi için ve yumuşacık bir üst tabakası olması için. Birazdan vereceğim bulamaç tarifini 3 adet pidenizde kullanabilirsiniz. Videomun hemen sağ üst köşesinde çıkan yazıya tıklayarak da pidenin bütün yapım aşamalarını seyredebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bulamaç yapmak için öncelikle 20 gram ekmeklik buğday ununu kabımızın içine döküp hemen ardından 25 gram oda sıcaklığında olan suyu üzerine boşaltıp pütürcükler gidene kadar karıştırmam gerekiyor. 20 gram ekmeklik buğday unu, 25 gram su. Diğer taraftan da 125 gram suyu kaynatmanız gerekiyor. Kettle'da veya ocakta. 125 gram suyu kaynamış suyu ilave edip iyice karıştırıyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika kadar karıştırmamız gerekiyor. Sonrasında bulamacımızı soğutmaya bırakıyoruz ve pidelerimizin üzerine kullanıyoruz. Sadece bu kadar. Ramazan pidelerinin üzerine tamamen o rengi veren ve o yumuşak dokuyu sağlayan bu bulamaçtır arkadaşlar. Eğer daha böyle kızarık çıtır çıtır olmasını istiyorsanız bu tarifin içine 2 çay kaşığı kadar üzüm pekmezi katıp o şekilde yapabilirsiniz. Bulamacımızı soğumaya bırakıyoruz. Ara ara karıştırmayı unutmayın. İyice soğuduktan sonra pidelerimizin üzerine kullanıp güzelce pişiriyoruz. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.